Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Haziran 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Nisan ve Mayıs aylarında zorlu tutulma süreçleri her birimizde farklı yansımalar oluşturdu. Süreç itibariyle kadersel kırılmalar yaşadık, akrep ve boğa aksı bizleri biraz zorladı açıkçası. Haziran ayı nispeten e, Nisan ve Mayıs aylarına göre daha sakin, daha iyice geçecek bir ay. Özellikle e, Nisan ve Mayıs aylarında yaşadıklarınız yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum neler yaşadınız bu tutulmalar sürecinde. E, gerçekten merak ediyorum. Ve Haziran ayı gündemine geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ki, Yeni gelen videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Beni instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Instagram opikusasöylici hesabından da ufak ufak arada paylaşımlar yapıyorum. Evet bakalım siz sevgili terazi burçlarını haziran ayında neler bekliyor olacak. 3 haziran tarihinde merkür retrosu bitiyor. Merkür 26 derece boğa burcunda düz seyrine başlıyor olacak. Geçtiğimiz ay merkür ikizler burcunda retro harekete başlamıştı ve Boğa burcuna kadar gerilemişti. Ee, sizin 9. evinizde başlayan retro hareket 8. E, evinizde doğru gerilemiş oldu. Böyle Böylelikle, böylelikle e, tekrar 8. evinizde düz seyrine başlayacak Merkür. Bu da demek oluyor ki özellikle borçlar, ödemeler, bütçe dengesi ile alakalı konularda birtakım gündemler karşınıza çıktıysa, çözümleyemediyseniz, tamamlayamadıysanız, bunlarla alakalı çözüm yolları bulacaksınız. Aynı zamanda e, ameliyatlar, operasyonlarla alakalı gündemler, e, yine zorlandığınız eşinizin veya ortağınızın maddi durumuyla alakalı gündemlerde de daha rahat hareket edebileceğiniz bir süreç var. Borç altına girmek için, bütçe dengesi sağlayabilmek için e, bu süreçleri değerlendirebilirsiniz. 5 Haziran tarihine geldiğimizde ise Satürn Retrosu başlıyor satürn 25 derece kova burcunda retro harekete başlayacak zaten biliyorsunuz uzun zamandır satürn kova burcunda ee, sizin haritanızın 5. evinde ilerliyor satürn buradayken özellikle eğlence anlayışınız çocuklarla alakalı sorumluluklar aşkla alakalı sorumluluklar yatırımlarınızın riskini göze almak gibi alanlarda deneyimler yaşadınız ee, şimdi satürn retrosu ile beraber özellikle ee, çocuklarınızla alakalı problemler varsa Aşk hayatınızla alakalı belki eski aşklarınız karmik aşklarınızla alakalı konular varsa tekrar gündeme gelebilir ee, Burada e, aldığınız risklerin ne kadar makul olduğu, ne kadar e, ayakları yere sağlam basan riskler olduğu noktasında değerlendirmeler olacaktır. Satürn Retrosu aslında e, bize e, gerçekleştirmediğimiz sorumlulukları gerçekleştirmek adına ikinci bir fırsat sağlar. E, bu nedenle e, burada sorumluluklarımıza olan yaklaşımımızı yeniden gözden geçirebiliriz. Tabii Satürn retrosu hemen Haziran ayında hissedebileceğimiz bir retro olmayabilir. Ee, aylar sürecek bir retro hareketten bahsediyoruz. Hemen hemen yaz ayları boyunca bu sorgulama süreci hakim olacaktır. Geçmişten gelen durumlar tekrar karşınıza dökülürse onlara bu sefer farklı bir yaklaşımla bakmayı deneyin derim. Ee, aksi halde tabii ki Satürn biliyorsunuz. Ee, Sorumluluktan kaçanları, çalışmaktan kaçanları bir şekilde gerçeklerle yüzleştiriyor. Evet, Satürn Retrosu'nun akabinde 12 Haziran tarihinde önemli bir kavuşum var. Venüs ve Uranüs kavuşacak. 16 derece boğa burcunda yaşanacak bu kavuşum. Bu kavuşum tabii ki ani gelişen durumları tetikliyor. Sizin 8. evinizde özellikle maddi durumunuz, borçlarınız, ödemeleriniz... Varsa kredi, nafaka, tazminat gibi e, hak edişleriniz alacağınız veya e, ödemeniz gereken durum var. Bunlarla alakalı e, ani gelişebilecek süreçleri tetikleyecek. Aniden elinize toplu bir para geçebilir. Aniden bir borçtan haberdar olabilirsiniz. Çok tutkulu bir aşk, e, çok tutkulu bir birliktelik e, durumu yaşanabilir. Aniden yaşanacaktır her ne yaşanıyorsa. Uranüs genelde e, çok daha beklediğimiz şekilde tezahür etmez. 13 Haziran tarihine geldiğimizde Merkürün ikizler burcu geçişi başlıyor. Merkürün ikizler burcu geçişiyle beraber tabii ki tekrar aslında Nisan ayı gündemlerini hatırlıyor olacağız. Bu etkileşim sizin haritanızın dokuzuncu evinde çalışacak. Özellikle seyahatler, yeni eğitimler, yabancı ile alakalı konular, hukuksal gündemler, yurtdışı bağlantılı konularla alakalı daha çok odaklanacağınız ve Nisan ayının gündemini tekrar hatırlayacağınız bir süreçten bahsedebilirim. 14 Haziran tarihine geldiğimizde ise Yay Burcu'nda bir dolunay var. E, bu Dolunay yay burcunun 23 derecesinde meydana geliyor. E, sizin haritanıza baktığımız zaman 3. ev ve 9. ev aksıları tetiklenmekte. E, bir de e, üstüne üstlük Neptün'ün balık burcundan bu dolunaya bir kare görünümü var. Biraz e, kafamızın karışık olduğu, bulandığımız, e, değişkenliklerin hakim olduğu bir e, dolunaydan bahsedebiliriz. Burada özellikle 3. ev. Zihnimizin biraz bulanık olacağını gösteriyor. Bir karar arifesinde olabiliriz. Karar vermemiz gerekiyor olabilir. İkilemde kalmış olabiliriz. Bununla birlikte özellikle iş hayatımız ve sağlığımızla alakalı artık bir şeylerin sonuna gelmiş olabiliriz. Çalışma arkadaşlarımızla alakalı bir haber alabildiğimiz gibi aynı zamanda mental sağlığımızı korumak adına yeni bir yol keşfetmek, yeni bir yola doğru adım atmak önemli olacak gibi gözüküyor. Biraz duygusal gergitlerimiz artabilir yakın çevremizde diyaloglarımızda daha temkinli olmalıyız duyduklarımızı yanlış anlayabiliriz kendimizi yanlış aksettirebiliriz burada olayları çok fazla kişiselleştirmemeye çalışmak yerinde olacaktır 15 Hazira'na geldiğimizde Mars şiron kavuşumu var 15 derece Koç burcunda meydana geliyor bu kavuşum şiron uzun zamandır Koç burcunda sizin 7 evinizde özellikle ikili ilişkiler evlilikler ortaklıklar ee, ve anlaşmalar, sözleşmeler alanında bazı yaralarınızla yüzleşmenizi sağladı. Bazı gerçeklikleri önünüze çıkardı diyebilirim. Ee, burada e, Mars-Giron kavuşumu özellikle uzun zamandır birlikteliğinizde, ortaklığınızda, ikili ilişkilerinizde bir takım problemler varsa bunun artık karşı tarafın e, etkisiyle veya baskısıyla belki de zorlamasıyla Değişime doğru ilerleyişini gösteriyor. İlişki şifalanabilir, ilişki sonlanabilir, ilişkide aksiyon yaşanabilir. Belli tartışmalar yaşanabilir ama bunların hepsi aslında şifalanmaya ve çözüme yönelik olacaktır. O yüzden e, ertelediğiniz, ötelediğiniz, çok da içinde bulunmak istemediğiniz süreçlere bir şekilde çekilebilirsiniz. Evet 16 ila 19 Haziran arasında biraz zorlayıcı görünümler var. Güneş Neptün karesi ve Venüs Satürn karesi etkili olacak. Bu görünümlere baktığımız zaman özellikle burada parasal konularda biraz daha temkinli olması gereken bir süreç. Risk almamaya çalışmalıyız. Çok spekülatif yatırımlara yönlermemeye çalışmalıyız bu süreçte. Biraz ayakları yere sağlam basan yatırım tavsiyeleri yerinde olacaktır. Çevremize de kulak asmadan önce olayın gerçeklikle olan bağlantısını tespit etmemiz gerekiyor. Ama devamında gelen 19 ila 21 Haziran sürecinde başlayan gökyüzü etkileşimleri ise oldukça keyifli. Venüs'ün Neptün'le, Merkür'ün Jüpiter'le ve Venüs'ün tekrar Pluto'yla güzel görünümleri var. Özellikle 21 Haziran tarihindeki Venüs Plüto üçgenine baktığım zaman 27 derece boğa ve 27 derece oğlak burcunda meydana geliyor. Bu etkileşim... Özellikle e, spiritel anlamda yatkınlığınızın artacağı, kendi ruhsal gücünüzü yavaş yavaş keşfedeceğiniz, aileniz, kökleriniz ve kendi karmalarınızla alakalı farkındalıklara ulaşacağınız. Bununla beraber ev almak, yatırım yapmak, aileden gelen bir mirası çözümlemek adına gündemleriniz varsa şanslı etkileşimlerde olacağınız bir süreç yani ev almak için kredi kullanmak adına doğru bir süreç olabilir. Ailenizden veya eşinizden de destekler görebilirsiniz. 21 haziran tarihinde güneşin yengeç burcu transiti başlıyor ve önümüzdeki bir ay boyunca gündemimiz sizin adınıza daha çok kariyer, kariyerde konforda hissetmek ve özellikle toplumsal imajınıza odaklanacaktır. 23 haziran tarihinde ise venüsün ikizler burcu transiti başlıyor. E, bu da tabi ikili ilişkilerde biraz daha e, ikilemlerde olacağımız, sevde olacağımız bir etkileşimi getirirken sizin dokuzuncunuzda yeni seyahatler, e, yeni fikirler, haberler, gündemler, eğitimler, kendinizi geliştirmek adına yeni bakış açıları, belki uzak diyarlardan gelen bir aşk ilişkisi, belki de birçoğunuz için bir yaz aşkını getiriyor olabilir. 28 Haziran tarihinde Neptün 25 derece balık burcunda retro hareketine başlayacak. E, Neptün Retrosu ile beraber tabii ki e, hemen Haziran ayında bir değişim sürecine girmeyebiliriz. Biliyorsunuz e, Neptün çok ağır hareket eden bir gezegen. E, ancak e, ilerleyen aylarda eğer doğum haritanız tetikleniyorsa bu etkileşimleri alırsınız. Altıncı ev konularında özellikle sağlığınız, bağımlılıklarınız, alışkanlıklarınız gözden geçirilecektir. Yeme içme düzeniniz belki. E, bununla beraber e, iş hayatınız, günlük rutinleriniz. Birlikte çalıştığınız insanlarla alakalı algılarınızı gözden geçireceğiniz bir süreçten bahsedebiliriz. Ayı kapatırken 29 Haziran tarihinde Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde bir yeni ay var. Bu yeni ay haritanızın tepe noktasında 10. evinizde. Özellikle geleceğinize dair belki kariyerinize belki toplumsal imajınıza dair önemli bir yenilik, önemli bir gündem. Yeni bir süreç içerisinde olacağınızı gösteriyor sevgili terazi burçları. Evet, Haziran ayı gündemi bu şekildeydi. Hepinize huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay diliyorum. Ee, kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğeni, atıklamayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı, özellikle tutulma döngüsündeki yorumlarınızı e, dilim tutuldu. Ee, evet, bekliyorum arkadaşlar. Ee, beni Instagram üzerinden de takip edin. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastörelece hesabı veya opikusastörelece.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.